Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün hemen yanımızda görmüş olduğunuz bu canavarı, Ford Ranger'ı Osman'la beraber test edeceğiz. Vallahi bence dış görünüşünden başlayarak söylemek gerekirse tam bir canavar. Tam bir canavar değil mi? <gülüyor> hem motoruyla hem görünüşüyle hem tarzıyla. Gerçekten güzel bir araç. Yani i̇kimiz de kullandık, ikimiz de evet. test ettik aslında. Ve böyle akıllarda kendi pick up böyle konforsuzdur algısını tamamen yerle bir eden bir araç olmuş diyebilirim. Evet şimdi ön taraftan bir başlayalım. Kastlı bir yapı var ön tarafta görüyorsunuz. İşte Ranger yazımız var burada. Şurada şu şekilde duruyor. Ford logo'muz kocaman bir şekilde tasarlanmış. Ee, ön tarafta sis farlarımız var hem sağda hem solda. Aydınlatmalar LED aydınlatma bu arada. İşte gece gündüz farları vesaire hepsi var. Onların da detaylarını videonun içinde koyacağız nasıl göründüğünü vesairesini. Şu ön kısımda algılayıcılarımız var. Algılayıcıların zaten. o alt kısmı yerleştirmesi bence çok iyi olmuş. Hani en azından sürüş esnasındaki kör noktaları tamamen öldürüyor. Evet onu içeride zaten söyleyeceğiz. içerideki çekimlerde ama evet söylediğin gibi bu çok önemli. Neden önemli? Hem önde hem arkada var arkadaşlar bu arada. Şu manada önemli. Aracı kullanırken önünü arkasını çok kestiremiyorsun. Evet. Çünkü çok uzun, büyük bir araba. Yüksek bir araç Yüksek bile. Bir araç. Hani diğer otomobillerde olduğu gibi net bir şekilde göremeyebiliyorsun. O evet. yüzden hani bu sensörlerin buraya yerleştirilmesi hani şurada mesela bir cisim olsa bile algılamasına zemin hazırlamış. Bu da gerçekten hani kör noktaları olabildiğince öldürmüş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biraz yan tarafa geçelim. Lastiklerden de bahsetmek istiyorum. Bunun üzerinde bulunan kontinental lastik var. 265, 60, 18 lastiklerimiz var. E, Cankları görüyorsunuz çok havalı. Önler, e, disk, arkalar, kampana. Bunu muhtemelen soruyorsunuz. E, onun için söyleyelim dedik. Şurada bir turbo yazısı var. Burada bir görünce sakın tek olarak algılamayın. İki <gülüyor> demek <tane> oluyor. <gülüyor> bir tane değil. iki tane demek Çift bu. Turbo. Çift turbolu yani motorumuz. Ee, aynalar katlanabiliyor. Onu söyleyelim. Ee, sinyaller de yine aynanın üzerinde yer alıyor. İsterseniz kapat, katlanıp da kullanıyorsunuz. Şimdi anahtarsız girişi var dedik. Hatta anahtarı da göstereyim ben çıkartayım. Şuradan. Kocaman anahtar. Kocaman anahtarımız da bir yakından da göstermiş olalım. Şöyle bir Anahtarımız var. Anahtarsız giriş sistemi var dedik. Anahtar bu şekilde zaten. Kapıları kilitledik mesela. Şu an kilitli kapılarımız. Arabanın yanına geldik. Anahtar cebimizde, çantamızda. Kapıya dokunduğumuz anda otomatik olarak açılıyor. Böyle bir konforu da var. Çift kabinli bir araç olduğu ve yüksek de olduğu için bir yükleme alanımız var şurada. Hani buraya basıp da basamakla çıkıyoruz aracımıza. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani şöyle bir göstermiş olayım ben isterseniz. Bu şekilde. Bu şekilde. Şöyle araca böyle bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani boyunuz uzunsa çok şart değil ama boyunuz birazcık küçük kalıyorsa eğer binerken tut, tutma kolları da var içeride onlarla çıkabiliyorsunuz. Bu arada arka tarafta gayet iyi alan sunuyor. Hani pick up'tır bu arka taraflı rahat olmaz diye düşünüyorsunuz öyle değil. Arka tarafta da gayet güzel bir yaşam alanı var. Hatta 3 kişi böyle uzun yola falan da çıkarsınız. Ben onu söyleyeyim. Arka tarafta yalnız şöyle bir enteresan bir durum var. Bir çakmak girişi var. O, tamam o zaten var, standartta şudur budur diyebilirsiniz. Ama bir de 230 voltluk normal bildiğiniz standart priz var. O prizden istediğiniz cihazlarınızı tabii çok akım çekmemek kaydıyla, ütü falan bağlamayın tabii de yine de daha basit cihazlarınızı da doğrudan 220 volta arka tarafta bağlayabiliyorsunuz. Arka camlar otomatik, plastik kalitesi bu şekilde arkadaşlar arka tarafta. Hem ön kapılarda hem arka kapılarda saklama alanları var. Oralara işte su şişeleri falan koyabiliyoruz onu söyleyelim. Arka tarafta bu arada koltuğun ortasında da bir güzel bir alan var. O kol, Kolçak koyabiliyorsunuz. Açılıyor. Kolunuzu koyuyorsunuz. Özellikle uzun yollarda iki kişi gidiyorsanız gayet iyi bir alansızca sunuyor arka taraf. Onu da belirtmiş olalım. Şaft tüneli çok yüksek değil yalnız baya bir geniş arkadaşlar. Onu, onu söylemiş olalım. Baya bir geniş e, aracın şaft tüneli. Oturan kişiyi çok rahatsız eder mi? Bir parça edebilir. Özellikle uzun yolda eğer üç kişi arkada oturacaksa bir tık sıkıntı olabilir. Onu söylemiş olalım. Arka tarafın detaylarını da birazdan içeri oturup da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Ford Ranger Wildtrak'in arka e, tarafına geçtik. Az önce söylemiştik, bu çift kabinli bir pick-up. Şöyle bir kol dayamamız mevcut. Hem de böyle bardaklığı falan da var. Şöyle kolumuzu dayayıp burada uzun yolculuklarda işimize yarıyor. Bir, dediğim gibi genişçe bir şaf tüneli var. Çok yüksek değil ama epey bir genişlik var. Hatta böyle bir bir buçuk karışa yakın bir şaft tüneli olduğunu söyleyeyim. Hemen bu arka kısımda bir neyimiz var? 12 voltluk bir çakmak şarjımız var. Bir de 230 voltluk yani aslında 220 voltla diyebiliriz. Standart bir prizimiz de mevcut. Buraya böyle çok abartı olmamak kaydıyla çeşitli elektrikli cihazlarımızda bağlayabiliriz ama ütü falan bağlamayın tabii ki sıkıntı olabilir. Bunun dışında koltuklar da öne doğru da yatıyor arkadaşlar. Yani arkaya doğru gitmiyor ama şurasını açıp şöyle yatırdığımız zaman ekstradan da bir alan oluşuyor bizim için. Isofix bağlantımız var onu söyleyelim. Onun dışında böyle bir güzel bir yaşam alanı var. Şöyle ben göstereyim bakın. Şu an diz mesafesi dört parmaktan da fazla. Baş mesafesideki ben 1.75 boyundayım. O da dört parmaktan yüksek. Onu söylemiş olalım. İşte Ford Ranger Wildtrak'in arka planı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tip böyle yüksek motorlu araçlarda ki bu otomobilde 2.0 yani 2000 litrelik bir motoruk tercih edilmiş e, mutlaka bir AD Blue olayı oluyor. Biliyorsunuz dizel otomobillerde olan bir katkı bu. Karbon salınımını azaltmaya yönelik. Bu araçta da var. E, aracın yol bilgisayarı tarafında zaten AD Blue miktarını ve ne kadar var olan AD Blue ne kadar gidebileceğinizi gösteriyor zaten size. Buradan da yakıtı buradan doldururken hemen yanındaki yuvadan da ki bazı araçlarda biliyorsunuz bu başka bir böyle yuva da yapılabiliyor. bunda da yani Ranger Wildtrak'ta böyle bir şey yapılmış. Hemen ikisi beraber yan yana yakıtı koyduğumuz yerde bir de AD Blue girişimiz var. Buradan da AD Blue'yu dolduruyoruz. Evet şimdi dilerseniz aracımızın arka kısmına gelelim. Öncelikli olarak burada dikkatimizi çeken yine devasa bir şekilde yazılmış Ford logosu ve altındaki Ranger ifadesi oluyor. Bunu size hemen belirtelim arkadaşlar. Şu arka stopların LED olmadığını da söyleyelim sizlere. Yani bunlar led değil, normal halojen lambalar. Şu kısımda yine plak aydınlatmaları var. Alt kısımda ve yine hareket sensörleri de bu alt kısımlara yerleştirilmiş durumda. Şu bagaj kapağı rahat bir şekilde açılıyor ve yükleme ile içerideki eşik aynı seviyede. Dolayısıyla buradan ittirdiğiniz zaman arkaya kadar gidiyor. Bize gelen modelde şöyle bir gördüğünüz gibi sürgülü bir yapı var. Bu sürgülü yapıyı arkadaşlar şurada bir anahtar var. Buradan kilitleyebiliyorsunuz. Şu anda kilitli değil. Buna bastığınız zaman şöyle açılıyor. Ve açıldığı zaman rahatlıkla şöyle sürgüyü ittiğiniz zaman gidiyor zaten. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde zorlanmadan kapatabiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman şu alt kısımda bakın bunun buraya oturması lazım. Şuraya oturmazsa eğer kapanmıyor. Dolayısıyla tam olarak bunu böyle çekip şu şekilde bastırmanız gerekiyor. Ve bu şekilde kapatmanız gerekiyor. Eğer... Anahtarla kilitlerseniz sizden başkası bunu açamaz. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Şöyle zaten yükleme hacmi az çok biliniyordur ama biz de gösterelim. Görüldüğü üzere geniş bir arka kabinimiz var. Tabii bu kabini nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış. Bazıları bu kabine üstünü kapatıyor, arkaya koltuk atıyorlar vesaire. Yani tamamen kişiye özel bir kullanım sunduğunu burada size Belirtebiliriz. Aracımızın dış kısmı genel itibariyle bu şekilde. Ön tarafı zaten Özgür abi anlattı sizlere. Arka tarafı da ben anlattım. Şimdi dilerseniz asıl merak edilen unsura yani aracımızın iç kısmına geçelim ve iç kısmındaki detaylardan size bahsetmeye başlayalım. Evet şimdi Osman aracın içine bindik. Dışını evet. anlattık. Ee, özelliklerini söyledik ama donanımdan vesaireden bahsedeceğiz. Ne diyorsun sen arabayla ilgili olarak? Ya öncelikle şunu ben hemen söylemek istiyorum. Pick-up'lara karşı hani böyle bir ön yargı olabilir ki bende vardı. En evet. azından benim gibi düşünenler için söyleyeyim. Sola ee, dönün. Hani bu kesinlikle böyle bir pick-up'lar hani konforsuzdur vesairedir algısını tamamen yerle bir eden bir araç olmuş. Evet. Hani içine bindiğinizde aradığınız bütün Lüks ihtiyaçlar mevcut ki koltuk ısıtmaya kadar her şey var. Evet şimdi ben o donanımdan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii bu Wildtrak paketi olduğu için özel bir paket şu anda. Onun içinde tabii bu özellikler var. Hani her pakette tabii ki yok ama mesela ben şunu beğendim. Hani Wildtrak'te her şey var. Hani bazı arabalarda vardır ya işte evet. premium paketi alıyorsun ama bilmem sürüş destek paketi falan ekstradan geliyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu gayet böyle şey yapıyor arkadaşlar onu söyleyelim. Ee, şimdi neler var? Ben şimdi donanımdan biraz bahsetmek istiyorum. Şerit takip sistemi var. Yayaları da algılayabilen çarpışma önleyici var. Hem araçlar için hem de yayalar evet. için var. O güzel. Gelişmiş otomatik park sistemi ki <gülüyor> seninle bunu konuşmuştuk. Hani Çok gerek var mı? Gerek yok mu? Ya şimdi O yüzden hani onu bir açıklık getireyim istersen. Hem paralel park edebiliyor hem yan park edebiliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hani Bu araç gayet geniş bir araç olduğu için yani bunu zaten otomatik park edeceği yere sen şöyle girebiliyorsun evet. yani öyle evet. bir problem var orada hani koymuşlar ama bence gerekli değildi bu aracı yani. Onun yerine ne bileyim kör nokta yok mesela. Evet kör hani gerçi yok. ev aynası gibi aynalar Maşallah var ama Maşallah banyo aynası gibi evet onu <gülüyor> yani söyleyeyim. Yani şuradan ben bakınca karşı şehirde bile <gülüyor> görüyorum. Evet. Tabii evet. pickup olduğu için alanda geniş olunca kocaman ayna kullanmışlar. Hız sabitleme ve sınırlama var. Evet ee, onlar söyleyelim. var. Onlar Otomatik güzel. farlar ve yağmur sensörlü sileceklerimiz var. Hani bunlar böyle hani teknolojik olarak bizim gördüğümüz donanım tarafına geçecek olsak e, bunları bunlar aslında dış görünüşle söyledik bir kısmını ama yeniden bir tekrar edelim isterseniz. Xenon farlar var. Star stop sistemi var. Navigasyon uygulaması var ki çok başarılı. Onu söyleyeyim ben. Bu arada onu ben gayet beğendiğimi söyleyeyim. Ee, navigasyonumuz var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Anahtar neredeydi? Ha, bagajda kaldı. Bunu ben gösteririm. Onu bir şekilde tekrar e, sizlere. Ee, anahtarsız çalıştırma sistemimiz mevcut. Bayağı da büyük bir anahtar var bu arada. Onu söyleyeyim. Evet anahtarı. bak mesela onu da konuştuk senin. Hani biraz daha böyle küçük yapsardı sanki daha iyi olur muydu? Bence olurdu, şu açıdan olurdu hani ee, Mesela Şöyle bir şey var Belki hani araba büyük ya evet. Anahtarı da o algıdan ötürü belki evet, biraz büyük. Bilinçli Hatta bu olarak ben ya. Şuradan, Büyük yapmış olabilirler Şurada birazcık aralarda derelerde montun cebine attım Malum montun üzerinizde olması gerekmiyor ee, Şimdi bulmaya çalışıyorum bu arada Onu da bir bulalım Evet burada değilmiş bu arada ben şeyden de bahsedeyim. Sen anahtarı ararken abi. Evet. E, çarpışma önleyiciden biraz bahsetmek istiyorum. Hani böyle bazı araçlardaki çarpışma önleyici yakın temas algılayabiliyor sadece. Buldum anahtar bu. <gülüyor> bayağı büyük. Bayağı büyük yani şöyle parmak boyu kadar var. Bundaki çarpışma önleyici bayağı bir hani önceden algılayabiliyor. Belki bir 10 metre falan Şimdi vardır. Şimdi yani. ayarları var. Onlara baktım ben. Menülerde karıştırırken hatta onlarda detaylarını koyarız buraya. Onun bir ayarı var. Hani o mesafenin ne kadar olması gerektiğini sen söyleyebiliyorsun. Hani yakın olsun, uzak olsun, hassas olsun, ne bileyim normal olsun i̇şte falan. İşte bu çoğu arabada olmayan bir özellik. Onu demek istiyorum. Zaten yani pick-up'larda ilk defa, ilk pick-up'larda kullanan marka Ford'muş o. Yani normalde çarpışma önleyici. Tabii normalde çarpışma önleyici yok pick-up'larda onu söyleyelim. Ya zaten pick-up'larda ben hani diyorum ya sana. Bu konfor yani, yok ya. Aynen hani. <gülüyor> E al al g benim arkadaşımda da ya. bir pick up vardı mesela. İnşaat arabası var. Yani, i̇nşaat hani arabası. Şehirde da. böyle ama bu tam böyle alıp yaylaya gitmelik böyle memleketine. Ha, he, tam gidiyor. yaylalık. <gülüyor> tam. <gülüyor> memleketine gidip Kafa Şimdi şunu araç. söyleyeceğim evet. Deri kaplama koltuk var Koltuklar çok güzel bu arada evet, güzel. Şu sarı turuncum trak dikişlerde Yine farklı yerlerinde var koltukları Onlar buralarda da var zaten evet, şu direksiyonda kısım, da var. Zaten şu kısım şey çok güzel Yumuşak Ama onun alt taraflarında bu kısım, tabii. Mesela yumuşak değil çok fazla Hani şey plastik ee, değil ama kaplama, değil kaplama öyle kaplama. diyelim ama şuraları mesela sert plastik. Evet, buraları sert plastik yani hani, belden aşağısı şey oluyor ister istemez bu kenarlar da bu arada sert. Evet kenarlar da sert plastik yani buraları biraz daha bence ne bileyim yumuşak tutabilirlerdi belki gerçi arabanın hani yapısıyla örtüşmüyordur bu taş. Evet evet şey. bence de ben bu normal görüyorum bunu ya bir de. Şimdi senin koltukta var sürücü koltuğunda evet, elektrikli, elektrikli koltuk, koltuk var koltuk. arkadaşlar yukarı aşağı öne arkaya her yeri elektrikli olarak ben ilk bindim yan mesela taraflarda şeyler he, var koltuğu çekeceğim burada ben, ben de onu aradım bir baktım yanda elektrikli şey var ısıtmaların cam var evet rezistanslı <gülüyor> katlamalı zaten evet. bak şöyle çok ince bakarsan görebiliyorsun abi şu yukarıya doğru baktığında görüyor musun böyle dalga evet. dalga gidiyor evet, evet. Aynalar katlanabiliyor. Onu söyleyelim. Şimdi birazcık ben bu ESP, ABS gibi özelliklerden bahsedeyim. römork savrulma sistemi, kontrol sistemi var. Römork takılabiliyor buna biliyorsun ki. Evet. Şunu söyleyeyim 3.5 ton kap kapasitesi var çek çekiş kapasitesi. Ee, yanlış bilmiyorsam da 1.2 da yük taşıyabiliyor bu aracımız, pick-up'ımız. kontrol sistemi var. ESP var, ABS var, EBD e var onu da söyleyelim. Bütün harfler var diyorsun. Evet bütün harfler bütün var. Bütün alfabe Hiç, var. 3 harfiler <gülüyor> hepsi var. Yokuş kalkış destek sistemi var otomatik vites olduğu için. Eğim iniş kontrol sistemi var. Onu da söylemiş olalım. Acil durum fren desteği var. Söyledik zaten. Acil fren lambası var. Adaptif yük kontrolü var. Lastik basınç izleme sistemimiz yine aracımızda mevcut. Eğitim güç aktarım kumandası var. Yani 4 teker 2 teker ayarlayabiliyoruz. istersek dört şeker gidiyor. İstersek iki şeker. Tabii dört şekerde yakıtı birazcık. artar onu söyleyelim. E, tabii. Geri görüş kamerası var. Sekiz içtik bir Ford Sign ekranımız var malum burada. Dokunması da fena değil bu arada. Evet benim hoşuma gitti gayet hassas, gayet kaliteli. Navigasyon bir da var. İstersek navigasyon da yani Çok gerekli mi navigasyon? Ya bence artık günümüz araçlarında ne bileyim hani herkes akıllı telefonundan vesaire açtığı için çok da gerekli tabi, navigasyon değil. Navigasyon bence çok manalı değil ama var. Sonra olursa var diyoruz. Ya şundan ötürü gerekli değil. çünkü mesela telefonlardaki uygulamalarda trafiği de görebiliyorsun anlık olarak. Evet, hani bir da biraz daha sosyal paylaşım Adam mesela uçunda kaza, kaza oldu şuradan var, şu gidin var, böyle var. gidin falan evet. filan. Ama bunlar da öyle bir şey söz konusu değil. Sadece sana yol gösteriyor. Arka diferansiyel kilidimiz var. Ön yan perde ve sürücü diz hava yastığı mutlarımız var. Maşallah baya bir şeyimiz var bu manada. O bakımdan iyi. Şimdi ben birazcık teknik özelliklerden bahsedeyim. Şöyle söyleyelim. Şimdi İki sıfırlık bir ekobüyük motorumuz var. 213 PS gücünde bu motorumuz 500 Nm torku var. Bir turbo yani çift turbolu bir araç bu. Dört çekir gaz avastında çift stroiği hissediyorsun. Esman yani. kafa kaldırıyor, esman kafa kaldırıyor. Onu söyleyeyim. Evet. Şu anda da <gülüyor> trafik gibi. var zaten de. 10 Biraz vitesli açasın. otomatik şanzıman var. Otomatik şanzımanın manuel <gülüyor> ayarı da var ama nasıl manuel? Evet çarpışma <gülüyor> uyarısı hemen devreye girdi. <gülüyor> Sakin ol azguncetin. Korkma ya. 10 vites dedik. Manuel var. Manuel de böyle enteresan şu yan tarafta. Evet yan tarafa bir tuş koymuşlar. Bir tuş koymuşlar bir şeyler oradan yapıyorsun. Bu arada kulakçık falan yok hani çok mu abartı bir talep olur. Bilmiyorum ama kulaklık, ne Çok bileyim pick-up'ta hiç Pickup yani. işte şart değil aynı fikirdeyim onu söyleyelim. Şimdi 80 santim sudan geçebiliyor bu araç hani özel şnorkel mınörkel kullanmadan. kullanmadan gerek duymadan 29 derecelik yaklaşma açısı var. 21 derecede uzaklaşma açısı olduğunu söyleyelim. Az önce söyledim 3.5 ton 3500 kilogram çekme yapabiliyor yani işte bir kamp Diyelim, karavan taktınız ne bileyim tekne bağladınız şunu bağladınız bunu bağladınız 3.5 tona kadar çekebiliyor 1252 kilogram evet yanlış söylememişim 1252 kilogram da taşıma kapasitesi var arkada biliyorsun bölümümüz var zaten yük için evet. 2300 kilogramda da ağırlığımızın olduğunu söylemiş olalım 2300 kilogramda da bir ağırlık söz konusu yani bu kadar büyük bir araca normal aslında Aynı fikirdeyim 2300 kilogram normal evet. Şimdi e, yakıttan biraz bahsedelim istersen. Şimdi ben Biz sıfırlamıştım. 400 kilometre olmuş galiba de. değil mi? Evet. Bakayım 405 kilometre olmuş. Birkaç gün, 3 gündür de kullanıyoruz arabayı 400 kilometre. 11 kaç dedin? 11.7. Ortalama 11.7 ama fabrika verilerine bakalım. Şehir dışında 7.1 demiş. Şehir içinde 9.1 demiş. Ortalama 7.8 demiş. Biz 11 bulduk ama çok yoğun trafiklere girdik. Şehir dışı kullanmadık. Şehir dışı kullanmadık evet ve çok yoğun trafiklere girdik. Sen de ben de. 11.7 bence şu anda çok abartı değil, değil. bizim girdiğimiz trafiklere göre ve ne böyle değil. bir pick up'a göre. Ve böyle bir motora göre. Iki, Aynen bin motoru var bu arabada. Ya şöyle diyeyim ben de mesela Sportage vardı. Ee, o benzinliydi ama. Hani bundan çok daha fazlasını yakıyordu. Böyle öyle bir trafikti 13-14 litreyi rahat görüyordun onda. Hı hı. Dolayısıyla hani ben bunu da 11 litrenin böyle çok abartı bir rakam olmadığını düşünüyorum. Evet bence de. Bence de normal. Ki biz yani. gerçekten yoğun trafiklere girdik arkadaşlar. Yani sabah iş trafikti, belik düzü trafikti. Evet ben işte geldim şeye e, Mert'e e geldim. Bizim ofis Mert'te arkadaşlar. Mert'e e geldim, Mert'e e gelmem ve işte hesap edin. Bir saati falan buluyor. Bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saat, saat. durkak, durkak neredeyse yani o trafik biraz sıkıntı oluyor. E bir de otomatik şanzıman Otomatik şanzıman var. evet. Bu arada şanzımanın tepkileri fena değil. Hani ben 10 bitesse baya bir akıyor onu söyleyeyim. Ee, bir de sport modu var. Şimdi PNE, var. S orada -Sport. sport oluyor. Yüksek devirler, evet, evet, yüksek devirde çeviriyor. çeviriyor Daha seri hale geliyor araç. Oradaki tepkiler biraz daha iyi. Şeyde tepkisi normal moddayken, D yani drive modundayken sanki biraz yani yani bir iki saniye, bir yarım öyle. saniye o kadar da değil de, bir yarım saniye bir gecikme Şöyle var gibi hemen. geliyor ama onun dışında yapıştırıyor. Ben basacağım. Şimdi burası biraz kalabalık da. <gülüyor> evet, şu an basmıyorum. yeşile ki. dönüyor. Orada bir basıp göstereceğim yani. Onun aracinda şu dijital göstergelerin biraz küçük kaldığını ben söyleyebilirim. Ortadaki 3 bölümlü, üç bölümlü aslında. Solda, yani ortadaki kadran manuel, bildiğimiz analog, analog şey. Ee, ama sağ ve solda dijital göstergelere yer vermişler. Ama ben çoğu ekranlar biraz küçük almış. Soldaki şeyle ilgili onu söyleyelim işte aracı, ayarlar ayarlar, yakıt tüketimi, tüketimi falan. Filan. Sağdaki de eğlence sistemi. şu an hangi radyo açık, hangi kanal ha, açık. Telefon mi? bağladım mı? Bağlamadım. bağlamadım. Onları oradan görebiliyorsun. Dediğin gibi birazcık küçük kalmış sanki. Ha, bir tık daha büyük olsa varmış, ne bileyim bence daha iyi olabilirmiş. Ya, dijital ekran olsaydı mesela daha güzel olur muydu? İnsan düşünmüyor değil yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Onun dışında Osman'cığım tasarım nasıl tasarım? Tasarımı nasıl? bence güzel. Yani. Gayet hoş. Tutamaklarımız var hem sağda hem solda. Yani bunlar. Yukarılarda da var bu arada. Hem şoför tarafı. Ya hem bunlar bence tarafında. şey için zaten. Binerken ya. özellikle. Binerken gerekiyor. tutmak için evet. ve biraz da böyle tasarımsal dokunuşlar bunlar. Ya çünkü araba çok yukarıda arkadaşlar bu arada. Binerken basamak bakarak... basarak Basama, biniyor. O da çok hoşuma gitti benim. Basama basıp, basıp biniyorsun ya böyle zanki. Bile gerçekten kambiyo çok gibi. yukarıda sürüyorsun ve hoş bir hissiyat. Yani şöyle evet. araçları yukarıdan görmek vesaire gerçekten hoş bir hissiyat. Ee, ve sürüşü çok keyifli. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani normal bir sedan araç sürmekle bunu sürmek arasında çok fark var ve bu aracı sürmek gerçekten çok daha keyifli. Ama tek dezavantajı ne diye soracak olursan bana şunu söyleyebilirim. Park yeri bulmak sıkıntı. Evet çünkü 5.3 metre uzunluğu var arkadaşlar bu aracın. Yani standart arabalardan bayağı bir uzun. Yani şöyle bir durum var bir de hani AVM'ye gittik mesela. Hani AVM'ye de şöyle girersin geri geri girersin. Ama şöyle gitmeye yer yok bunda. Evet. Yani arka kurtarmıyor. Bayağı bir tabii, tabii hani ben sıkıntı oluyor. Aldığım yerde işte Ford bu arada hem önde hem arkada park asistanı var. Araba bir şeyden geçerken falan fit fit fit ötüyor. O çok işe yarıyor bu arada. Hem önde hem arkada park asistanının olması. Size uyarı veriyor. Ben de mesela arabayı aldığım yerden çıkartırken dar bir alanda mesela şey çok sıkıntı oldu. Olmuştu arabada. Ee, söyle şunun ismini. Bu manevra yapmam gerekiyor çünkü küçük bir araba olmadığı için. Aynen öyle. Yani bu otomobili alacak olanlar daha doğrusu bu pick-up'ı alacak olanlar biraz o tarafı düşünmeleri gerekiyor. Yani geniş alanlara ihtiyaç var. Ya evinde otoparkı varsa çok fazla bir sıkıntı çekmez ama İstanbul'da yani gittiğiniz yerlerde park sıkıntısı çekebilirsiniz. Evet. evet. Oy. Kornaya bastı, o Yanlışlıkla. <gülüyor> bir de şunu da belirtmek istiyorum. Ben kör noktalardan da biraz bahsedeyim. Hani kaputu görebiliyoruz mesela. Gayet net bir şekilde ama yine de ön tarafta hani kör nokta yok mu? Var. Var ama işte o algılayıcılar var ya çok evet. işe yarıyor. O... Bir de o algılayıcıları tam alt kısma koydukları için böyle en yani ufak bir şeyi algılıyor. En bile algılayabiliyor. algılıyor o güzel o. o bence iyi olmuş o çünkü öteki türlü dediğin gibi arabanın arkasını zaten göremiyorsun onu geç hani önünü belki görürsün de evet. arkasını göremiyorsun yani. Benim bu otomobilde daha doğrusu bu pick upta diyeyim bu pick upta aradığım en çok e, özellik şeydi kör nokta uyarı. Yani bir kör nokta uyarı koysalarmış, kötü mü olurmuş? Bence olmazmış. Ha Çok gerekli mi diye soracak olursan, aynalar çok geniş olduğu için çok aman aman bir gerekliliği yok. Evet. Ama yine de olsa fena olmaz olsa diyoruz. Fena olmaz. Bu arada kabinden de bahsedelim. Arka tarafta bir iki kişilik... Arka tarafta gayet iki, üç hani geniş. 3 kişilik bir oturma hani mesafesini var. Hani diz mesafesinin vesaire bayağı bir geniş olduğu bir kabin var arkada. Bir de şey falan bile koymuşlar, çok iyi ya. 230 ee, volt var burada gördün mü? Evet evet, 200, 230 volt var çıkış, normal. Ütü falan bağlıyorum. Ütü bağlama da. <gülüyor> ben şaşırdım açıkçası onu var var, görünce. Evet. dedim, Vay, bunu bile düşünmüş adamlar. Helal olsun. Ee, şey var arkada, kolluk var orta şeyde, konsolda evet. kolçak. koyacağım kolçak koymuşlar. Şurada bir kolçağımız var, içi bayağı bir geniş, hatta iki aşamalı açılıyor. İçi soğutmalı sanırım. Onun soğutmalı işi ve iki aşamalı açılabiliyor. Bir açı açıyorsun, bir daha açıyorsun. Böyle bayağı aşağıya doğru inen, epey bir geniş bir alanımız var. Hatta şöyle açayım ben şöyle çift taraflı açılıyor baya bir alan var bir de iki tane bardak koyacağımız yerler var. Hem önde hem arkada bardaklıklarımız var kapı kollarında yani ya o açıdan hiçbir sıkıntı yok alan aslında yani. alan bak şurada mesela iki tane USB koymuşlar iki tane çakmak i̇ki 12 çakmak volt çıkışı var. koymuşlar. USB almak standart koymuşlar bak Mercedes falan şey koymaya başladı yeni modellerde. Tip C koyuyor o kablolar da zor bulunuyor. Yani i̇ki ucu tip C olması gerekiyor. E tabii canım o iki ucu tip C çok fazla yok şu anda. Evet. Bunlar normal tip A koymuşlar. Güzel. Şurada bir telefonluk bir alan var. Buraya hatta bir gözüm şey aradı benim. Kablosuz, kablosuz şarjı. O ben de düşündüm aslında. Yok o. Onun dışında işte bu fonksiyon tuşlarını buraya konumlandırmışlar. Aynı zamanda işte bu dört e, çeker tuşları da yine burada. Diferansiyel kilidi yani falan. Diferansiyel kilidi, praxis asistanı, ne bileyim ESP'yi açıp kapatma, işte e, start stop aktif etme veya kapatma gibi özellikleri de yine burada özel tuşlarımız var. Şu ön konsolu ben beğendim. Derli toplu. Temiz, sakin. Şu Wild Track'ın yazdığı bu parlak alan da benim hoşuma gitti açık Bu arada şeyi de belirtelim. Hani pek çok e, ulaşımda aslında şu şeyden, dijital Navigasyon, ekrandan evet, sağlanıyor. Beğenim. Mesela klima ayar tuşları burada yok. Hani ayar tuşu derken şundan bahsediyorum. Mesela e, atıyorum ayağıma vermek istiyorum. İşte Hepsi ve şurada istiyorum. aslında. Şu menüye girdiğin zaman mesela evet. burada Hani klima bir arada çift bölgeli otomatik klima var o da bayağı bir lüks onu söyleyeyim. Evet yani pick up için lüks. lüks. Ses sisteminin işte bütün ayarları buradan kontrol ediyorsunuz. Bunun aynı zamanda hem Android Auto hem de Apple CarPlay desteği var. Bu ekranda bu sistemin daha doğrusu multimedya sisteminin kablo ile bağlarsınız oluyor. Onun dışında bence şey çok iyi yani Bluetooth'ta telefonunuzu bağlıyorsunuz zaten her şey gelmiş oluyor. Bu ekranı da ben beğendim yani 8 inç ve bunlar standart geliyor yani Wildtrak modelini aldığınız anda hiç ekstra paket almadan hepsini alıyorsunuz. Bu hoşuma gitti benim. Ben çünkü şeyler sıkıldım ya Osman. He şunun için ayrı para bunun He, için ayrı sırış para. Sırış paketi 5 bin lira, bilinenli paketi 10 bin lira ya koyun onun hepsinin içine. Çünkü bunlar önemli şeyler artık yani. yani. Yani şu ekran olmayınca şimdi bunun bir anlamı kalmıyor ki. Neyle kur iletişim kuracaksın? E Tabii canım ya artık ekranın zaten bence standart benim olması olması standart olması lazım. Ama çoğu otomobilde hala mesela bazı modellerine bakıyorsun burada 1900'lerden kalma. Şey. Ekran bile yok. Ekran değil işte. Ya. Bildiğin tape koyuyor adam. Tammasar kaset çalar falan. <gülüyor> i̇şte şeyler bu arada bu sarı dikişler hem ön konsolun üstünde var, direksiyonda var. Direksiyondan da biraz bahsedelim. Bayağı tuş var üzerinde maşallah. Evet. Hem sağda hem solda. Evet yardırmışlar. Sağdakilerden üstteki olanlar fonksiyon tuşları. Bu soldaki ekran. E... Aynen öyle. Şöyle tuttuğumuzda şuradakiler bunu kontrol ediyor. Buradakiler evet, de yani bunu sağ kontrol, tarafı ediyor. kontrol ediyor. E, sol taraftakilerden alttaki olanlar da işte bu hız limitörü. Hız hızı şeyi ayarladığımız menüler var. Tuşlarla. Evet. Sağ taraftakiler ise sesli komut yapabiliyorsunuz. Bu arada o güzel. Çalışıyor bayağı. Iyi. Evet çalışıyor. Onu ben de test ettim. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. İşte telefon geldiği zaman e, ve söylediğim gibi de şu Ekranın sağ tarafındaki bu kadranın sağ tarafındaki menüyü de şu üst kısımdan kontrol ediyorsun. Bunun dışında klasik değerli toplu bir alan var. Şu kapı kollarında da bu parlak şey kullanılmış yani şu white track Wild yazısının track devamı. Yazısın. buralarda da var parlak piano black değilim de gri gibi bir renkle yapılmış burada. Ses sistemi falan baya iyi bu arada onu söyleyeyim. Ses, Ses sistemi sistem evet. ben beğendim. Orada akıllı anahtar özelliği var. Onu da dipnot olarak belirtelim. Ee, bu Fordham olarak geçiyor. Bir tane yönetici anahtarı var. Bir tane kullanıcı anahtarı var. Kullanıcı anahtarı ile bildiğiniz zaman arkadaşlar eğer ayarladıysanız mesela 140'ten üzeri çıkmıyor. 140 Vay. ile limitlendirebiliyorsunuz. Güzel. Aynı şekilde ses fonksiyonu da mesela belli bir şeye kadar açıyorsunuz. Ha. Ha. Ha. Akıllı anahtar ses limitli yazıyor. Yani belli bir limitin üzerinde sesi de açamıyorsunuz. Evet. Böyle bir özellik de var. Ayrıyeten vale modu da var içerisinde. Ha, evet o güzel o. Vale moduna alırsanız eğer aracı arkadaşlar belli bir kilometre vesaire oradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani böyle valenin arabayı alıp çılgınlar gibi. Oluyor. Yok. Pin kodu girmesi gerekiyor mesela. Siz bir pin belirliyorsunuz. O pini girdikten sonra ancak vale modundan çıkıyor. Bu arada bizim bu arabada şey var arkadaşlar CD çalar da var. <gülüyor> Koymuşlar evet, şurada. Evet şuraya bir CD Ben de fark yoksa. ettim bastım CD yok filan yazıyor. Yani boşu boşuna basma abi. USB ya. var mı? Şey, USB ya, yerden zaten, aşağıdan yani. çalıyor. Şey, USB demişim AUX. AUX yok burada Aux göremedim. Ben, göremedim ben. AUX yok. gerek yok AUX'a ya. Aux. Yani Bluetooth olduktan sonra Öyle AUX yani. çok da gerekli değil zaten. Işık mı koymuşlar ya? Orada ben de ışık az. Bir de bak orası kırmızı burası yeşil. Allah Allah. Yani enteresan olmuş. Oradan çıkmayın buradan geçil demek istemişler <gülüyor> değişik. Evet genel itibariyle aracın özellikleri bu şekilde iş tasarım vesaire bizim hoşumuza gitti. Ee, en azından hani bir pick up ön yargısını yıkıyor insan ilk bindiğinde falan hatta mesela bizim kameraman var Alperen o da çok beğendi o mi? da çok beğendi ki hani o da böyle daha çok böyle sedan tarzı otomobillerden hoşlanıyordu bilince abi bu ne dedi yani. hatta <gülüyor> başka bir otomobille falan kıyasladık abi diyor nabiyon küfürmeydin <gülüyor> onunla kıyaslanır mı falan Dacia Sandero ile kıyasladık ama Dacia yani Sandero yani bunun yarı fiyatı bu bu arada yeri gelmişken ondan da biraz bahsedelim fiyattan da bahsedelim son olarak bu paketin fiyatı 2021 model için söylüyorum 400-9 bin lira arkadaşlar. 400. Yani. yani biraz böyle pazarlık 400 alırsınız. 400 alırsınız aynen. Bir bayiden pazarlık falan yaparsanız 400 bin liraya alıyorsunuz bu arabayı. E tabi ha. şimdi fiyat skalası 400 bine çıktığı zaman seçenek, opsiyon vesaire çok fazla oluyor ama pick up alacak Pickup'ta adam çok fazla yok ama. Yani pick up alacak adam için zaten pick-up, pick, up, pick ya Ne var zaten burada rekabette? Amarok var. Hilux var ama Hilux'un ben bunların seviyesinde Bilmiyorum. olduğunu çok Bil. düşünmüyorum. Açıkçası. Başka ne vardı? Bir tane daha vardı sanki. Ee, Mercedes'in bir tane. Mercedes'in de gördüm var ben da. hatta yolda. Evet evet Mercedes'in de Modeli Model eşim hiç aklımda değilim. Mercedes'in de var. Öyle işte zaten. Ama onun fiyat üstünde. seviyesi bunların çok üstünde. He çok unuttuk ya Mitsubishi L200 he, var. He, L200. O çok Onu da test o ettik hatta biz. Bu da bayağı. enteresan bir araba. O da güzel bir araba. Yani bu biraz böyle lüks segmentte bir pick up olmuş öyle söyleyeyim. bunu. Şehirli olur... Aynen bunu alıp inşaata götürmem ben mesela öyle söyleyeyim yani veya ne bileyim hani böyle kötü bir yere sokmam yani bu arabayı. Biraz şey olmuş evet. Ee, motor kafa kaldırıyor onu çok beğendik. Bir turu Dur bula. ya şurada ben bir göstereyim onu. Ya şöyle biraz mesafe yani. açıp son olarak. Olsun bence burada yapmayalım onu ben. Yapalım ben ya, alacak bak. Yavaş olur. yavaş yavaş. <gülüyor> <Woo>. <gülüyor> Evet, sonuç olarak arabamızın içi bu şekilde. Dilersen özgür çelim, bir de şöyle bir arazide dıştan çekelim arabayı. Evet. Hani ufak bir arazi bulup nasıl yanmıyor anlıyor bakalım. Sonrasında da dışında kapatış geçelim. yapacağız. Arkadaşlar Ford Ranger Wildtrak paketinin incelemesinde sonuna geldik. Osman ne diyorsun bu pickup canavarı? Evet genel itibariyle benim hoşuma gitti açıkçası. Ee, ama dediğim gibi bu tamamen pick-up sevenlere hitap eden bir şey. Yani şimdi evet. fiyatı da 400 bin kalibresinde olduğu için bizim gibi hani böyle ne bileyim sedan otomobilleri de e, kapsayan insanları çok fazla tercih edeceği bir model olur mu olmaz mı? Biraz tartışılır. Bir de dediğimiz gibi hep eleştirdiğimiz noktada buydu aslında. İstanbul gibi şehirlerde park sorunu Büyük sıkıntı olabiliyor çünkü yani 5 metreyi aşkın bir boyu var. Evet. Ve hani AVM'de bile park etmek çok zor olabiliyor. Paralel bir şekilde ya da işte geri geri dik bir şekilde park etmek çok zor olabiliyor. Ama onun haricinde dedik yani alıp böyle köyüne, yaylana, memleketine gideceksin on numara bir Berat araç olmuş. Yani. Evet, ben özellikle kabin içi konforunu ve sunduğu teknolojileri beğendim. Birçok pick upta evet. bulunmayan işte e, çarpışma önüneceği. Ya önüneci... içi zaten pick up gibi değil ki. Değil. Evet. Otomobil, otomobil gibi yani. Aynen. Birçok pick-up'ta da bulunmayan, mesela bu çarpışma önleyici ki yayaları da e, görebiliyor. Sistemin olması gayet de başarılı olmuş. Söylediği gibi Osman'da 400 bin civarında bir fiyatı var. E, Wildtrak paketi bu. Ford Ranger'ın farklı e, modelleri de var. Daha doğrusu paket seçenekleri de var ama Wildtrak özel olarak üretilmiş bir paket. Ve içinde yok yok tabiri caizse. Biz test ettik, beğendik e, ama Osman'da söylediği gibi birazcık özel bir kesime, özel ihtiyaçlara hitap ediyor. Bunun dışında o küçük uyarılarımızı da dikkate almanızı rica ediyoruz. Ford Ranger Wildtrak Track ile ilgili merak ettikleriniz olabilir. Bizim anlatmayı unuttuğumuz özellikler olabilir. Bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal arda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir otomobil incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.